Merhabalar sevgili öğrencilerim. Şimdi 8. bölüme geçtik. Üçgende alanı öğreneceğiz bu videomuzla birlikte. Toplamda 12 adet köşe taşıyla öğretmeye çalışacak bize dostlarım üçgende alanı. Sonra tarama testi, konu testi, ÖSYM soruları derken İnşallah biz de güzelce öğrenip başka kitaplardan da takılmadan sorularımızı çözeceğiz. Şimdi 12 tane köşe taşı var madem biz ilk 6'sını bu videoda çözmeye çalışalım. Hemen çevirdim ve birinci köşe taşımızın ilk sorusuyla başladım arkadaşlar. Alan ABC'yi soruyor. Burada bize direkt taban çarpı yükseklik bölü 2'dir bir üçgenin alanı. ABC'nin tabanını şurası seçiyorum. 4 birim. Yüksekliğini de 5 olarak görüyorum. Bu 4'e inen yükseklikte 5. O halde 4 çarpı 5 bölü 2'den 20 bölü 2 10 geliyor. Sorumun cevabı. Hangi tabanı alıyorsam o tabana inen yüksekliği almak zorundayım. 5'i almak zorundaydım. Zaten başka da yükseklik yok ya. Hani olsaydı alamazdım. Geldim buna. Boyalı alan nedir diye soruyor. Boyalı alanı şöyle bulacağım arkadaşlar. Bütün üçgenin alanını bulacağım. Şu sarıyla beyazın toplamını. Kocaman üçgeni ki bakın bu kocaman üçgenin yüksekliğini şuradan aşağıya 4 vermiş. Bu yüksekliğin indiği tabanı da toplamda 4 bir daha 5, 3 daha 8 olarak vermiş. O halde büyük üçgenin alanı 4 çarpı 8 bölü 2'den... 32 bölü 2 yapar 16 buluruz dostlarım. Bu kocaman üçgenin alanı. Şimdi şu beyaz üçgeni yani şu kırmızıyla taradığım üçgenin alanını bulup çıkarttığımda geriye sarı alan kalacak. Peki bu beyaz üçgenin yani benim kırmızı yaptığım üçgenin yüksekliği bakın 2. Tabanı ise şurası yani 4. O halde 2 çarpı 4 bölü 2'den. İkiler gitti. Dört geldi. Beyazın alanı. Tamamı 16'ydı. Beyaz 4'tü. 16'dan 4'ü çıkartırsam da sarı boyalı bölgenin alanını buluruz. Evet. Üçüncü sorumuz. Üç tane üçgen. Birim karelerden oluşmuş dikdörtgen içine. Üçgenler yerleştirilmiştir. Üçgenlerin alanlarının sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bulalım. Üçgenlerin alanlarını. Bakın yeşil üçgenin şu yüksekliği olur arkadaşlarım. Birim karelerden oluştuğu için bunların her biri dikiner şuradan. Demek ki yüksekliğinin boyu iki birim. Bir, iki. Ve bunun tabanı 1 2 3 dört birimdir. O halde bir numaralı üçgenin alanı 4 çarpı 2 iki, bölü 2'den 4 kere 2, 8. 2'ye bölersem de 4 gelir. Şimdi 2 numaralı üçgenin alanını bulalım. Bakın bunun tabanını da şurası 1, 2, 3, 4 birim seçelim. Ve bu tabana inen yükseklik de şurasıdır. 1 bir birim seçelim bunu da. 4 çarpı 1 bölü 2. 4 kere 1 4, 2'ye bölersem de 2 gelir bunun alanı. Sıra geldi 3 üç numaralı üçgenimizin alanına. Bakın şurası 90 derece. Bu aslında bir dik üçgen. Dik üçgende şunu söyleyebiliriz. Dik kenarlarının uzunluklarını çarpıp 2'ye böldüğümüzde alanı buluyoruz diyebiliriz. Yani 3 kere 3 9, 9 bölü 2'de 4,5 geldi bunun alanı. Zaten bakın şuna inen yükseklik şu. Yani biz direkt dik kenarların çarpımının yarısı diyoruz. O halde en büyük alan 3, sonra 1, sonra 3. 2 numaradır diyeceğiz. 3 1 2 sıralamasına bakacağız. Cevap Adana'da mevcut arkadaşlarım. İşaretledim, geçtim. Evet, şimdi geldik 2 numaralı köşe taşımıza. Alan ABC. Yine tımyo alanı soruyor. Burada fakat önce bir dik üçgenimiz var. Bakın şurada bizim aşık olduğumuz 5 12 13 dik üçgeni var. O yüzden önce buraya bir 12'yi yapıştıralım. Şimdi bu 5'i yükseklik olarak aldım 5'in indiği taban şurası yani 14. O halde benim üçgenimin alanı 5 çarpı 14 bölü 2'den şunları sadeleştirelim 7 kalsın 5 kere 7 35'tir yani Ceyhan'dan gelir sorumuzun cevabı. Geldik buna bakın burada da özel dik üçgenlerimiz var 2 adet buradaki 8 15 17'dir şuraya 15 yazalım. Buradaki de 6, 8, 10'dur. Buraya da 6 yazalım. Dolayısıyla bizim 8 denilen yüksekliğimizin indiği taban toplamda 21 oldu. Bize bütün üçgenin alanını sorduğu için taban olarak 21'i alıyorum. O halde yükseklik 8, taban 21 bölü 2. Bölü 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4, 4 kere 21de 84 yaptı. Yani Adana'dan geldi sorunun cevabı. Evet. Yine alan ABC'yi soruyor. Burada da biz iki tane dik üçgenden bir şurayı bir de şurayı bulacağız arkadaşlar. Önce şurada bir pisagor yapalım. Kök 34'ün karesi yani 34 eşittir. 5'in karesi ile x'in karesinin toplamına yani 25 artı x kare. 25'i bu tarafa atarsam 9 eşittir x kare gelir. 3 eşittir x çıkar demek ki şurası 3. Hemen aynı muhabbeti bir de şuradan yapalım. Pisagor'u. Kök 41'in karesi 41 eşittir 5'in karesiyle y karenin toplamına. Pisagor yaptım. 25'i bu tarafa atarsam 16 eşittir y kare. Dolayısıyla y 4. Burası da 4 geldi. Yani benim 5 dediğim şu yüksekliğin indiği taba toplamda 7 oldu. O halde 5 çarpı 7 bölü 2'den 35 bölü 2 geldi alalım. O da 17 buçuktur. Sorunun cevabı Edirne'den gelir. Geldik buna. Dikdörtgen ve iki tane kare var. HM paraleldir BC'ye demiş. Biri 2'yi, 6'yı ve 13'ü gördüm. Alan KFM. KFM. Yeşil bölgenin de alanı nedir diye bir soru sor. Şimdi şu karenin bir kenarı 2 ise burada 2, burada 2, burada 2 diyelim bu bir Sonra şurada bunu devam ettirirsek şu şekliyle. Canım kardeşim şunun bir kenarı 1 ise bura 1, bura 1, bura 1 diyelim. Burası 1 ise şuraya da 1'i yapıştıralım. Sonra şurası 6 ise buranın da 6 olduğunu söyleyip şuraya 5 diyelim hatta burası da 5 oldu ve bakın burada bir 5 12 13 üçgeni çıktı şurası 12 bir şurası 2 ise burada 2 burada 2 şuraya 2 şuraya da 2 yazalım ve benim yeşil üçgenimin tabanı 7 çıktı ve bu tabana ait yükseklikte 12 geldi böyle 2 yapıyor gitti gitti 6 6 kere 7 Ceyhan yapar. Cevap 42. Evet 2 numara tamamdır. Çevirdik arka tarafı ve 3 numaralı köşe taşına geldik. Yine özel üçgenlerden faydalanacağız. Önce şu sağ taraftaki 45-90 45 üçgenini bir gömelim. Neydi bunun kuralı? 90'ın karşısında ne var ise 45'lerin karşısında kök 2'ye bölünmüş hali olacak. 8 kök 2'yi de kök 2'ye bölersek 8 8 gelir. Ve bakın soldaki dik üçgende bizim aşık olduğumuz 4 tane özel dik üçgenden biri var. 8 15 17 dik üçgeni var. Alan ABC'yi soruyor. Tabanımızı 23 yaptım. Yüksekliğimizi 8 yaptım. O halde 8 çarpı 23 bölü 2. Şunlar gitsin, 4 kalsın. 4 ile 23'ün çarpımı da Ceyhan yaptı 92 Evet 45 görünce Biz karşısına diklik indirecektik Aha A'dan aşağıya bir diklik indirdim Bakın bu diklik Şu mavi üçgenin de Yüksekliği oldu aynı zamanda Yani 6 kenarına inen Yükseklik de oldu ki Zaten bana mavi üçgenin alanını soruyor Ben bu yüksekliği bulmalıydım Zaten Şimdi 90'ın karşısında 10 var, 45'in karşısına bulurken kök 2'ye böleceğiz demiştik. Bir sayıyı kök 2'ye bölerken de şu pratikliği yapıyorduk. Sayıyı önce 2'ye böl, 5, yarına da kök 2 yaz. İşte burası 5 kök 2'ymiş. Artık tabanımız 6, yüksekliğimiz 5 kök 2, bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptım. 3 kere 5, 15 kök 2 geldi sorumun cevabı. Evet, şekildeki kapı duvarla 60 derecelik açı yapacak şekilde açılıyor. Peki, şuradaki açı, bakın şurada bir üçgen var. Bu üçgenin şu açısı 60 derece. AB'yi 40 cm vermiş. Şimdi bu AB açılmadan önce AC'ye değiyordu. AC'di. O halde AC'de 40. Ve bu üçgen bir eşkenar üçgen oldu arkadaşlarım. Çünkü tepesi 60 ayakları da atacaktı bu ikiz kenarın değil mi? O halde bu da 60 derece bu da 60 derece bu da 40 cm yani şöyle aşağıda göstereyim bize de bu eşkenar üçgenin alanını soruyor dostlarım ben şuraya bir eşkenar üçgen çiziyorum ve bu eşkenar üçgenin bir kenarını 40 cm diyebiliyoruz eşkenar üçgendeki yükseklik kenar ortay yapıyorduk 20-20 açı ortay yapıyorduk 30 derece 30 derece şurası 60 30'un karşısı 20 ise 60'ın karşısı bunun kök3 katıydı. 20 kök3. Artık yükseklik 20 kök3, taban 40 bölü 2 yapıyor. Hemen şu 2 ile 20'yi sadeleştirelim. 10 kalsın. 10'la da 40'ın çarpımı 400. Bir de kök3 var. 400 kök çıktı. Sorunun cevabı. Evet. 4 numaralı köşe taşındayız. Ne diyor? ABC ve AKC birer dik üçgen. Hatta bakın 5, 12, 13 dik üçgeni. büyüğüne bakın 12, 16, 20 dik üçgeni. Şurası 12 o zaman. 3, 4, 5'in 4 katı. Boyalı alan nedir diye soruyor. Yine ne yapacağım? Büyük dik üçgenin alanından küçük beyaz dik üçgenin alanını çıkartacağız. Şimdi birkaç köşe taşı ölçü, açı köşe taşı öncesinde de söyledim. Dik üçgenin alanı dik kenarlarının çarpımının yarısı. Yani büyük dik üçgenin alanını bulurken 12 ile 16'yı çarpıp 2'ye böleceğim. 12 çarpı 16 bölü 2 diyeceğim. Ki buradan da ne geldi? 8 çarpı 12 yani 96. Bu büyüğünün alanı. Küçüğünün alanını bulurken de Küçük dik üçgenin Dik kenarlarını çarpacağım Yani 5 ile 12'yi Ve 2'ye böleceğim Şununla şunu sadeleştirdim 5 kere 6 30 yaptı. Ve <gülüyor> Boyalı alanı nasıl buluyorduk Büyüğünün alanından yani 96'dan Küçüğünün alanını yani 30'u çıkartacağız 66 gelecek cevap Evet Şurada hemen 3, 4'ü gördüğüm için şu hipotenüsü çizersem burası 5 olur. Ve bana tüm dörtgenin alanını soruyor. İki tane üçgene ayırdım ben bunu arkadaşlar. Birisi 3, 4, 5. Diğeri de bakın 5, 12, 13 üçgeni. Lan 5, 12, 13 de bizim özel dik üçgenimizdir. O zaman 90'ı da 5 ile 12'nin arasına çaktım. Şimdi iki tane dik üçgenin alanını toplayacağız. Hemen bu üçgenin alanı 3 çarpı 4 bölü 2 12 bölü 2'den 6 Şunun alanı da dik kenarları çarpıyorum 5 çarpı 12 bölü 2'den 60 bölü 2'den 30 30 ile 6'nın toplamını soruyor Denizli'yi işaretledim çoktan Ve geldim buna Şekilde eş birim karelerden oluşan karton Çizgiler boyunca kesilerek ABC üçgeni elde ediliyor Oluşan ABC üçgeni şeklindeki kartonun ...alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi sarı bölgenin alanını soruyorum. Arkadaşlar bu sarının alanını... ...direkt taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulamıyorum. Çünkü tabanının... <gülüyor> ...istesem şu uzunluklarını bulurum tabii ki. Pisagor yaparım şuradaki dik üçgenden ama... ...bunların uzunluklarını bulduğumda... ...bunlara ait yükseklikleri bulamıyorum. Yani tam diklik nereden geçiyor? Mesela buradan indirdiğim yükseklik tam nereden geliyor onu bilmiyorum. Peki ne yapacağız öğretmenim? Şunu yapacağız. Bakın burada büyük şu birim karelerden oluşan kartonun alanını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birimde burası var. 10 burası, 10 burası. Hatta 2'ye 8. Şurayı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, şurası 10 diyelim. Şimdi büyük dörtgen bir kare. 10 çarpı 10'luk bir kare. O zaman karenin alanı şuydu. İki kenarının çarpımı. Yani 10 çarpı 10'dan 100. Bu bizim bütün dörtgenimizin alanı. Şimdi ben bu dörtgende... Bakın şurada bir beyaz dik üçgen var. Şurası. Bunun alanını çıkartacağım. Nedir bu da? Dik kenarlarının çarpımının yarısı. Yani 8 çarpı 10 80 Bölü 2'den 40'ı çıkartacağım. Sonra şu dik üçgeni çıkartacağım. O da 6 çarpı 2 2'den 6'dır. 6'yı çıkartacağım. Sonra şu dik üçgeni çıkartacağım. O da 4 çarpı 10 40 bölü 2'den 20'dir. İşte bu üçünü de çıkarttığımda sarı bölge kalacak. Yani 100'den 40, 60, 66'yı çıkaracağız. O zaman 34 kalacak geriye. Yani cevap Ceyhan'dan gelecek. 5 evet. numaradayız hala dik üçgendeyiz arkadaşlar dik üçgende bakın burada yine karşımıza 5 12 13 özel dik üçgeni çıktı bize de bunun yüksekliğini soruyor arkadaşlar yükseklik bulmanın en kolay yolu alandır şimdi bu dik üçgenin alanını dik kenarların çarpımının yarısıydı ya yani 5 çarpı 12 2'dir iki Aynı zamanda taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. 13 çarpı x bölü 2'dir. Bakın bölü 2'ler gitti. Burası 60. 13'ü de bölü olarak attım. 60 bölü 13 geldi yüksekliğimiz. Hemen şuna bakalım. Bu bir 9, 12, 15 üçgenidir. Şimdi... Önce şu büyük yüksekliği bir bulalım. Şu yukarıdan aşağıya inen haşı. Ne yapıyoruz? Alandan buluyoruz. Büyük dik üçgenin alanı 9 çarpı 12 bölü 2'dir. Aynı zamanda şu yükseklik yani haş çarpı 15 bölü 2'dir. Bölü 2'ler gitti. 3'e bölelim 5, 3'e bölelim 3. 36 bölü 5 geldi yüksekliğimiz. Tabi bu tamamı. E burası da 2'ye bölmüş o zaman 18 bölü 5, 18 bölü 5 burası olur. Şimdi yeşil bölgenin alanını soruyor. Yüksekliği 18 bölü 5 çarpı tabanı 10 bölü 2. Şimdi şu 5 ile 10'u sadeleştirelim 2 kalsın. Bu 2 ile de bu 2'yi sadeleştirelim geriye bir tek 18 kaldı cevap Ceyhan'dan patladı. Evet buna bakıyoruz. L harfi biçiminde yapılan bir demir çubuk sağ alt köşesi etrafında döndürülerek iki ucu yere temas ettiriliyor. Peki yani 160 buraya geliyor 120 buraya geliyor. Hatta bakın bu 3 4 5 üçgeninin bir katı 12 16 20 geninde de 10 katı yani 200 burası. Olduğuna göre çubuk döndürülmeden önceki en üst noktasının yere uzaklığı. Şimdi döndürülmeden önce en üst noktası burasıydı. Ve yere uzaklığı 160 santimdi. Döndürüldükten sonraki en üst noktasının yere uzaklığından kaç santim fazladır diye soruyor. Şimdi döndürüldükten sonraki yere olan uzaklığı da en üst nokta şurası. O da bu. Haş'ı soruyor bize. Peki biz... Yüksekliği nasıl buluyorduk? Alanda. Önce bu dik üçgenin alanını yazıyorum. 120 çarpı 160 bölü 2'dir. Sonra taban çarpı yani 200 çarpı yükseklik bölü 2 diye de yazıyor. Şimdi ikiler gitti. 1 0, bir 0, gitti. 2'ye bölelim, 2'ye bölelim 6. 6 ile 16'nın çarpımı 96 geldi haş. Demek ki buradan yerden yüksekliği de 96, 160'tı, 96, 64 santim daha da azaldı. Yani 64 santim daha fazlaymış dedik. Evet, 5 numara da tamamdır. Geldik 6 numaraya. Evet, yeşil üçgenin alanını soruyor bize DCB. Bakın bu yeşil üçgenin tabanı 3. Üç. Şimdi bu tabana ait bir yükseklik. Bir kere Bursa'dan inecek. İlla yüksekliği böyle tam kenarın içine düşecek diye beklemeyin arkadaşlar Bakın burada uzatmış kenarı, uzantısına düşmüş bizim yüksekliğimiz. Asıl yüksekliğimiz işte buradaki haş. Haş, 3'e ait yüksekliktir. Geniş açılı bir üçgende yükseklik dışarıdan iner. O halde önce buradan haşı bir bulalım. Pisagor yaparsam. Bunun karesi 17. Bunun karesi 1. 17'den 1 çıktı. 16. Buraya 4 kaldı. Demek ki üçün yüksekliği 4. 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 geldi. Bunun alanı. Evet. 2 numaradayız. Bakın 45 görüyorum. Hemen karşısına diklik indirdim. 8 kök 2 ise burası 8. Burası 8 geldi. Şuraya 2 kaldı. Ve bu 6, 8, 13 gen olması için şuraya 4 kaldı. Sarı üçgenin alanını istiyor. Bakın 4 benim tabanım. 4'ün uzantısına bir yükseklik inmiş A'dan. Yüksekliğim de 8. O halde 4 çarpı 8 bölü 2'den 16'dır sorunun cevabı. Hadi şuna bakalım. Şimdi AD etrafında katlanmış bu. Bir kere katlandıysa şu B'de B üstü D oldu. O halde burası da 4. Ee, 2, 6, 10 alan. A, D, K. A, D, K. Yani şuradaki taradığım şu kısmın alanını istiyor. Şimdi 60 ise şurası 120. Arkadaşlar bu soruyu birkaç farklı yolla çözebiliriz. Sinüs alan bağıntısından çözeceğim ben. İstersem şuraya şöyle diklik indirerek de çözebilirim soruyu. Ee, bu da bir yoludur. Ama ben sinüs alandan çözmek istiyorum. Bunu da bir görmenizi istiyorum. Şimdi, üçgenin alanı bulunurken şu formül kullanılır. Bir kere başa 1 bölü 2 yazılır. Sonra bu Bildiğiniz o iki kenarın çarpımı yazılır. Yani 10 çarpı 4. Çarpı bir de o iki kenarın arasındaki açının sinüsü yazılır. Yani sinüs 120. O da köküç bölü 2'dir. 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Bu 4'ü siler. 10 köküç kalır. Sorumuzun cevabı Adana'dan gelir. Evet. İsterseniz şöyle de yapabiliyorsunuz. Şimdi şurası 60 derece. 90'ın karşı 10 30'un karşısı 5 olacak. Buraya 3 kaldı. 60'ın karşısı da 5 köküç olacak. Bakın bu 5 köküç şuradaki 4'e inen yüksekliktir. O halde 5 köküç çarpı 4 bölü 2 diyerek de yine 10 köküçü bulabilirdik. Evet öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.